Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere selector up, ee, daha doğrusu eklentisini göstereceğim. Kropat eklentisi e, bilindiği üzere sonlandı. Bunun yazılımcısı hmm, Sanjay Kumar Sanjay Kumar selector hapı kurdu arkadaşlar. Cropat yok şu an. Bunun e, tanıtımını göstereceğim. Yine aynı şekilde Chrome, Mozilla, Edge ve Opera'da hepsini de kullanabileceksiniz arkadaşlar. URL'i e, linkin altına videonun altına bırakacağım daha doğrusu. buradan ulaşabilirsiniz. Nasıl yüklüyoruz? Yüklemesi Chrome için gösteriyorum şimdi. Yine aynı şekilde buradan e, selectorhub.com'a giriyorsunuz. K ilgili Hangi tarayıcıdan e, yüklemek istiyorsanız İlgi tarayıcı seçtikten sonra mağazaya gidip Bende hali hazırda var onun için kurmuyorum ben Kuruyorsunuz olay bu Şimdi kullanımları hemen örnek bir şekilde göstereyim Sağ tık, aynı şekilde e, Sağ klikte copy Xpad diyor alabiliyorsunuz X Veyahut da incele dediğinizde Gene Chromepad gibi arkadaşlar en sağ tarafta Göreceksiniz şunu bir Şöyle bir açalım. Şöyle select program. Gördüğünüz gibi Design aynı. Fakat e, Yeni şeyler de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Misal Burada örnek veriyorum. Ben slice slice Div dediğimde Misal Tüm divleri gördüğünüz gibi listeliyor. Ben mesela slice'la Image diyeyim. Kaç tane image varmış burada? Bana ne Bak. Bunların hepsi yemeğe Gördüğünüz gibi. Slice Slice H1 var mı? H1 varmış. Sonra e, Spun var mı? Mesela. Bu da, bu da güzel. Aşağıda da listeliyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Spun var mı? Şunların hepsi span'mış mesela. Spunları bu şekilde görebilirsiniz. Ve benzeri ve benzeri arkadaşlar. Şimdi. Ben diyorum ki. Burada ilgili. Mesela ne? Ben buradan e, Neyi seçmişim A'yı seçmişim Dinin altındaki A'yı seçmişim mesela arkadaşlar Buradan ben diyorum ki Text'i almasın Mesela şurada ne yapıyordu? Aşağıda e, RelXpart'ta mesela CSS selector'da şu varmış RelXpart'ta ne yapmış? Normalize page e, anasayfa demiş Yani Text'i almış Ben diyorum ki Text'i alma onu iptal ediyorum. O zaman diyor ne yapıyor? Span'ı seçtiğim için e, aktif Class'ı aldı bende. ID varsa ID'yi alma diyorum. Class yoksa Direktman hrefin ilgisini alıyor. Name'ini iptal ediyorum. Class'ı iptal ediyorum. Pledge Holder'ı da almayacaksam Bu şekilde yapabiliyorum. Yani buradan Seçebiliyorsunuz. Ben şu an hepsini Eğer siz ne almak istiyorsanız bunu şey yapabilirsiniz. Attribute Name'ini buraya yazabiliyorsunuz. Mesela SRC'sini mesela A'yı tıklıyorum. Ben diyorum ki HREF diyelim. Gördüğümüz gibi HREF SRC yoktur SRC'sinde şey yok. Fakat diyelim ki ee, HREF. Başka bir şey seçelim. Mesela klasını alalım şunu mesela. Bunun klası neymiş? Class diyelim. Ilgili A'nın Klas diyelim, aktifmiş. name'i var mı? Şöyle misal, class, Klas. ID'si var tabii bunun. Klası ee, şu. Ya yani bunun mesela unun ne aldı? class'ını aldı. Ben diyorum ki klas değil de ID'i al. Gördüğünüz gibi ID'i aldı. Böyle güzellikleri de var. Sonra ne var başka? Şurayı sonra kapatabiliyorsunuz. Kapatma açma vesairesi var. Sonra şuradaki işlevi yukarıdaki class vesaire işlevini kapatabiliyorsunuz buradan. Set drive command e, selector. Buradaki olay ise arkadaşlar misal buraya tıkladığımızda bu olaya şu event drive command e, as keyword command'ı, e, driver'de command'ı yapıyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam kodlanma ile alakalı bir olaydı. Tik tak, parser. Whatsapp ile alakalı şeye bakalım bir saniye. Projemiz vardı, onlar göstereyim. Driver'ı alalım. Driver'ı selector. Bir saniye arkadaşlar. Fik tak. Böyle güzel bir aracımız. Mesela ben bir tane aracı özelliği var arkadaşlar. Güzel bir araç tavsiye ederim takip edeyim. İstiklalık Reset'in ödülü Kampuk diyelim mesela. Tamam Sonra onu kapatalım. Şöyle bir güzel özellik var. Neydi bu Reset? He tüm hepsini resetliyordu. diyordu. Öyle bir özellikmiş bu. Bakayım. Başka ne var? Burada şeyleri koymuşlar. İletişim, Contact, Kitap koymuş. Şu an bir şey gözükmüyor başka. Benim gördüğüm şayet. Olay bu arkadaşlar. Güzel bir eklenti dediğim gibi buradan hangi tarayıcınıza uygun eklentiyi indirip kullanabilirsiniz artık arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.